üsler kullanarak ifadeyi sadeleştiriniz. Burada bu ifadenin tamamının küp kökü var. Tanımsal olarak bu 64 a üzeri 6 b küp c üzeri 9'un tamamının 1 bölü 3. kuvveti. Bunlar tanımsal olarak denktir. Ve birkaç ifadenin çarpımının üssünü alıyorsanız bu ifadelerin her birinin önce üssünü alıp çarpmakla aynı şeydir. Yani bu eşittir. 64 üzeri 1 bölü 3, çarpı a üzeri 6 üzeri 1 bölü 3, çarpı b küp üzeri 1 bölü 3, çarpı c üzeri 9 üzeri 1 bölü 3. Bunu daha önce birkaç örnekte görmüştük. Öncelikle bunu sadeleştirmeye çalışalım. 64'ü çarpanlarını ayıralım. Asal çarpanlarını ayırmayacağım. 4 küp olduğunu görmeniz yeter. Bunu kendiniz de bulabilirsiniz. Bunun 4 küp olduğunu görmüyorsanız, 4 küpü çarparak bulun. Veya asal çarpanlarına ayırın. Şöyle göstereyim. Asal çarpanlarına ayırırsanız, 2 çarpı 32, 32 eşittir 2 çarpı 16, 16 eşittir 2 çarpı 8, 8 eşittir 2 çarpı 4 ve 4 eşittir 2 çarpı 2. Yani 2'yi kendisiyle 3 kere çarptığınız durumdan 2 tane var. Veya 4 çarpı 4 çarpı 4 de diyebiliriz. 64'ün 4'ün kübe olduğunu görmezsiniz. Asal çarpanlarını ayırıp bunun 2 üzeri 6 veya 4'ün kübe olduğunu bulabilirsiniz. Bunu şimdi biraz düşünelim. 64 eşittir 4 küp. Bunu 1 bölü 3. kuvvetini alırsanız şöyle yazayım. 4 üzeri 3'ün 1 bölü 3'üncü kuvvetini şöyle yazabilirim. 4 üzeri 3 bölü 3. 3 ile 1 bölü 3'ü çarpıyorum. Sonra da a üzeri 6 bölü 3. Ve b üzeri 3 üzeri 1 bölü 3. Burada üstleri çarpabiliriz. Son olarak da c üzeri 9'un 1 bölü 3'üncü kuvveti. Yani bu c üzeri 9 bölü 3'tür. Sadeleştirirseniz, buradaki birinci terim, 4 üzeri 3 bölü 3, yani 4 üzeri 1, yani yalnızca 4. a üzeri 6 bölü 3, 6 bölü 3 eşittir 2, bu da a kare oldu. b üzeri 3 bölü 3, bu da b üzeri 1 veya b kısaca. Ve son olarak, c üzeri 9 bölü 3, ve bu da c küp olur. Buraya c küp yazayım ve cevabı bulduk.